Herkese merhaba Teknoloji Roku takipçiler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir ürün kutusundan çıkartıyoruz. Huawei FreeBust Lipstick. Lipstick ne demek? İngilizce, de hemen Türkçesini söyleyeyim ben, ruj demek arkadaşlar. Ruj şeklinde bir kulaklık yapmış Huawei. Ne gerek var falan demeyin, yapmışlar özellikle kadın kullanıcılar için. Teknolojiyi kullanmaya meraklı kadınlar için aslında bence güzel bir teknoloji. Hatta bunu bir kadın üzerinden biz test etmeyi düşüneceğim. Yani ben test etmeyeceğim. Ben sadece kutusundan çıkartıyorum. Bir hanımefendi bize bunu test edecek ve deneyimlerini bizlere aktaracak. Şimdi kutusunu açayım isterseniz ürünün. Şöyle şık, hoş bir kutusu var. Şöyle açıyorum kutuyu. Ve ürün burada bu şekilde duruyor. Ürünü göstermeden önce ben kutuda ne var onu anlatayım biraz isterseniz. Şöyle ürün bu. Birazdan bunu ben bu kağıdından da çıkaracağım ilk defa sizlerle birlikte ben de yeni görmüş olacağım bu ürün ama kutudaki diğer materyallere bakalım. Genelde bu tip ürünlerde bir kablo çıkıyor. Şöyle bir kısa bir USB kablomuz var. Onu gösterdik. Yerine koyalım. Başka bir şey yok bu kutunun içinde bu arada. Boş olduğunu da göstereyim. Sebebi şu bu ürün kulaklık olarak petli. O kulaklıklardan değil. Biliyorsunuz bazı kulaklıklar pet şeklinde bir aksesuarları var. Kulağınız büyükse veya küçükse onun yerine yerleştirip de değiştirebiliyorsunuz. Ama bu ürün yekpare bir gövdeye var ki Huawei'nin başka FreeBuds modellerinde de karşımıza çıkan bir tasarım bu. Açıyorum lipstiki. Evet, gördüğünüz gibi ruj şeklinde bir tasarım bizleri karşılıyor. Gerçekten de bunu çantanıza koyduğunuz zaman özellikle kadınlar için ruj gibi algılanması çok olası bu ürünün en önemli özelliği, onu da hemen söyleyeyim, 14.3 mm'lik sürücüleri var. Sürücüleri biraz büyük, normalde 10 mm olur. Birazcık büyük. Alt kısmında bir tip C bağlantısı var. Anladığınız üzere cihazın, yani kutunun şarjını buradan sağlıyoruz. Kutu şarjı olunca kulaklıkları da yine buradan şarj edebiliyoruz. Şöyle göstermiş olayım daha net bir şekilde. Şimdi çıkartalım. Evet, şöyle çıkarttık gördüğünüz gibi. Kırmızı renkli. Zaten tek bir rengi var, başka bir rengi yok bu arada. Şurada bir lambamız yanıyor, muhtemelen arama moduna geçti. Şu anda etraftaki Bluetooth cihazlarla eşleşmek için hazır konumda. Şöyle bir şey, bir kez daha şunları da çıkartayım. Kulaklıklar markanın daha önceki FreeBuds modellerine çok andırıyor. Yakpare gövde olduğunu söylemiştim. Başka bir e, hani ucuna bir şey takılamıyor bu bakımdan. Aktif noise cancelling var, yani gürültü engelleme özelliği var güzel bir kulaklık detaylı bir test gelecek özelliklerini anlatacağız kutunun pil durumundan işte kulaklıkların pil durumuna kadar birçok şeyden bahsedeceğiz o gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram Twitter Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın Bir de uyarı yapıyorum her zaman teknolojioku.com de bekliyoruz hepinizi farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın